47 yıl önce Erzincan'dan Avustralya'ya gelip akabinde Almanya'da büyük hizmetler sunan örnek insan Salihah Gülfırat. Psikolojik danışmanlık, sosyal danışmanlık, hipnoterapi konularında kanun müşavirlik vermektedir. Salih Hanım hayat koçluğu ve vasi olarak haklarını savunduğu kişilerin memnuniyeti kazanmasının haklı gururu taşımaktadır. Salih Hanım'ın gurur verici hikayesini hep birlikte izliyoruz. Benim ailem Türkiye'de Anadolu köyünden, Erzincan'dan geldiler. Ben 47 yıldır Avrupa'dayım. İlk önce 6 yaşına Avusturya'ya getirildim. Getirildim diyeyim. Çünkü e, beni zorla getirdiler. Küçük köy, sen huzurla yaşıyor, mutlu bir yaşamın varken e, Ayrıca bir abim vardı, ben ağabeyim çok düşkündüm ikiz gibi birlikte aramızda 10 ay var Birimizi çok severek yan yana büyürken bizi ayırdılar e, Ben, küçük kardeşim, annem Avusturya'ya gelmeye karar verildi Babam da buradaydı Avusturya'da da önceden Ve beni ağlayarak getirdiler zorla Annem e, Haliyle çalışmaya başladılar. Benim küçük kardeşim bir yaşındaydı. Bana bıraktılar biraz da. Yani ben altı yaşında biraz annelik de yaptım. Biraz yalnız büyüdük bence orada. Ayrıca Almanların tabii ki mentalitetine alışmamız gerekiyordu. Biraz zorlandık, biraz zorlandık. Güzel günlerimiz oldu ama kötü günlerimiz de oldu. Ne kadar uyum sağlasam bile ve ben de gerçekten çok iyi uyum sağladım. Yine de nereye gitsen de Almanya'nın, Avusturya'nın, Avrupa'nın nerede olsan yabancı kalıyorsun, değişmiyor. Almanların arasında annem Almanca bilmiyor. Ee, ben 7-8 yaştan sonra anneme sosyal danışmadık yaptım. yani Çok küçük yaşta ailemizin e, haklarını savunmaya başladım. Küçük kardeşime, çevremize, ailemize. Alışıyorsun küçük yaşta kendini savunmaya, başkasını savunmaya, Türk insanları savunmaya başlıyorsun. Ama ben e, tabii ki e, Almanlar içinden büyümenin de bir avantajı vardı. Almancayı çok güzel bir şekilde öğrendim. Hatta Türkçeyi unutmaya unuttuk. Bir ara Türkçe hiç bilmiyordum, unutmuştum resmen. Almancaya bayağı profesyonel olduğu için tabii güzel. Okulda iyi oluyorsunuz. Derslerin iyi oluyor. Ee, ayrıca de ezildiğin için de biraz ezilmemek için daha da güçleniyorsun. Zaten insanlar ezilen insanlar daha genelde güçlü oluyor. Bir düşman lazım. Güçlü kalkmak için. Güçlü bir insan ya yani düşmeden bir insan güçlenemiyor. Sadece karanlıkta yıldızları görebiliyorsunuz. Yoksa göremiyorsunuz. Yani bunlar çok önemli bir noktalar. Dışlanmayla ben güçsüzüm, işte ben dışlanıyorum, ben sevilmiyorum. Öyle bir depresyonlara düşmedim. Siz mi beni dışlıyorsunuz? Siz mi beni kabul etmiyorsunuz? Ben sizi gösteririm. Ben Saliha'yım. Hatta bir ara beni Saliha'ya bırakıp Seli ismimi değiştirdiler. Ben beş yıl böyle yaşadım. Adım da Saliha değildi, Seli oldu. Yani bu, bunlar tabii ki e, güzel bir şey değil ama bunlar yine de beni yıkamadı. Çünkü kendimizi sevdiğimiz için. Sen kendisi hemiz çok önemli. Yaşadığım kötü yönleri ve iyi yönleri tabii ki kendi insanlığına sunmaya başladım. Ve bunu meslek yaptım sonunda. E, Şimdi e, 20 yıldır ben e, suh Mahkemesi'nde, suh Mahkemesi için çalışıyorum. Kanuni müşaviri olarak, kayyum, vasi, bilirkişi bir de çocuk avukatı olarak. Sosyal, ev hasta bakım servisinde sosyal danışmanı olarak çalışıyordum. Ee, oradaki hastalarımızın haklarıyla ilgili yazışmalarla ilgileniyordum. Yani bir takım hakların için muracat ediyordum. Ayrıyeten de bir de çok ilgi çeken bir alan psikolojik rahatsız destek olmak. Zaten bu alana ben çok merak ediyordum. O, o bölümde bölümlerde çok eğitim gördüm, çok diplomalar aldım psikolojik um, şizofreni, para, paranoya, bipolar bozukluğu um, ve um, borderline hastalıkları gibi insanlarla um, ya da evin içinde cinlerle, nuskalı bunları biz um, Almanlarda pek um, görünmeyen olay. Bu tip insanlar, ruh hasta insanların. Um, Haklarını savunuyordum, ailelerine gidip onları evde ziyaret edip duygusal bir şekilde destek olmaya çalışıyordum. Halen de benim şu anki işime bunu tabii ki kullanıyorum o tecrübelerimi. Sonra bir hakim, hakimle tanıştım. Hastaların suç mahkemeleriyle çok ilgilendiğim için sok mahkemesiyle. Hakim bana Driesal Hanım siz dedi. Kaç yıldır çalışıyorsunuz ve dikkatimi de çektiniz. Siz dedi müşavir olarak ne çalışıyorsunuz? Müşavir olarak e, o zamana kadar ben müşavir ne olduğunu bilmiyordum. Vasi, kayum, e, biz öyle sıkıntımız oldu. Bizim akrabalar işte Almanci bilen teyze çocuğu, amca çocuğu sahip çıkıyordu. Herkesle doktora gidiyordu. bizi böyle ne yani avukata hiçbir şey ihtiyacımız yoktu. Tamam dedim nasıl bir şey? Araştırdım, ilgilendim. Biraz da tabii ki vasilerle de çalışıyordum bu dönemde. Betreuungsrecht Akademi de Sosyal Berufe'nin diplomasını aldım. Orada eğitim gördüm. En azından o bölümü tam öğreneyim diye. Ee, ayrıca bir de hemşire diplomasını da aldım. Onu da bitirdim. Psikolojik bölümde çok eğitimler ayrıca gördüm. Hazırlıklı bir şekilde mahkemede muracat ettim. Buradaki Schöneberg semtinde bir yaşlı bir hakim beni çağırdı. Dedi Hanım Sizce dedi bu vasilik çok büyük bir sorumluluk alan bir iş biliyorsunuz. Sizin gibi Türk bir bayan zaten hiç piyasada yok. Ben 20 yıl önce tek gerçekten Türk bir bayan olarak ben ilk ben muracat etmişim haberim yok. Dedi siz de sizce dedi siz bu işi neden yapabilirsiniz? Çünkü bu işe girmek için gerçekten şartlar çok kötüydü. Bir yıl çalışman gerekiyordu gönüllü bir şekilde yani bunu herkese almıyorlardı. Ben dedim ki ben vasi olarak insanların bütün hakları bana verilecek. Yani diyelim birisinin para sıkıntısı var, içkici, şizofren, parasını harcayamıyor ve fazla harcıyor. Kendine zarar verince bana veriyorlar onun dosyasını. Ben çocuk gibi onlara bakıyorum. Paralarını ayarlıyorum. Onlara paralarını aylık veriyorum. Kiralarını ödesinler diye, evsiz kalmasınlar diye. İşte doktorlar için terapist yani bir... Sadece avukat olarak değil, hukukçu olarak değil, bir anne baba gibi. Yani onlara sahip çıkıyorum aslında. Yani bu mesleğin tabii ki kötü yönlerde olacağını ben biliyordum. İnsanlar beni nefret edecek, siz nasıl benim paramı alırsınız, siz nasıl benim için karar verirsiniz, ben bir özgür bir insanım. Yani sevilmeyeceğimi biliyordum. Şunu ben, şimdi hakim bana dedi ki, Salih Hanım sizce dedi, bu işi sen niye yapabilirsiniz? Dedim ben sevilmemeye alışkınım. Alışlanmaya alışkınım. Benim müvekkillerim de beni tabii ki sevmeyecek. Biliyorum. Çünkü onlar için elinden parasını alan, onlar için hayatını karar veren, evinden çıkarıp huzur evine istemeyerek yatıran, kapalı psikiyatriye karar veren, çocuğunu ondan elinden alan bir insan olacağım. Yani sevilmeyen bir role gireceğim. Ve bu konuda dedim hakim bey benim hiç sıkıntım yok. Yani ben bu dünyada bir şey biliyorsam ve gerçekten en büyük karakterim, güç bu. Dedi, siz çok da bir cevap verdiniz dedi. Bu cevap dedi, çok önemli çünkü bu iş için en önemli gereken karakter veya hassasiyet bu. Çok sabırlı bir insan, çok pozitif bir insan. Yani her sıkıntının ardından çok güzel bir şeyler yaratıyor. Yani bakış açısı çok güzel. Yani bazen diyorsun ki, ben bu işin içinden çıkamayacağım. Her zaman insana güzel bir yol gösterebiliyor. Ve sonradan insan kendisini böyle hafif hissediyor. Diyorsun ki yani, ay bu kadar kötü değilmiş. Ben iki yıl önce en son olarak Los terapist. Eğitimi bitirdim. Bu bana çok çok faydası oldu benim. Yaşadıkların, çocukluğunda yaptığın her şeyin bir tamamlayabiliyorsun. Enerjini oradan alabiliyorsunuz. Çözüm her zaman kendinde, hiçbir zaman dışarıda değil. Sen içindeki o ruhuna çok sahip çıkarsan bir güzel bir oda gibi kapatırsan benim şu odam gibi. Süslersen, püslersen, püslersen herkesi içeri almasın. Kimse dağıtamaz. Benim elemanlarım benden sonra geliyor. Önce ben geliyorum. 7.30'da bir oda oluyorum. Bazen 7'de. Elemanların masalarına biraz bakıyorum. Ne yaptılar netten. Ne Aber da also ich arbeite seit 2007 für Frauöferrat und habe dadurch sehr viel Einblick auch gerade mit den Kooperationspartnern an die türkische Gesellschaft hier in Berlin. Wir versuchen wir sind absolut eingespieltes Team. also wir müssen teilweise muss ich da nur einem kurzen Wort in den Raum werfen und ich weiß was dann los ist und was ich machen muss. Saliha Hanım her sabah e, büroya girdiğinde bizi pozitif bir enerjiyle e, karşılıyor. Bu da hepimizi iş günümüze motivasyon ediyor. E, Saliha Hanımda sevdiğim en çok e, öğretmeyi, bir de eğitmeyi gerçekten çok seven birisi. Also the Atmosphäre bei Frau Gülfürat finde ich ganz schön, weil wir sind ähm, vertraut, familiär, finde ich. Es ist ganz anders als bei anderen Unternehmen. Ähm, es ist nicht verkrampft, sondern wir lachen auch viel. Äh, wir sprechen über private Sachen. Man kann offen sein und, ähm, was ich über Frau Gülfürath erzählen kann, ist, ähm, dass Frau Gülfürath für ihre Klienten wirklich alles tun würde. Ähm, sie ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Und ähm, vor allem ist sie sehr empathisch, was ähm, in diesem Beruf sehr wichtig ist, finde ich. Und ja, wir haben sie alle ganz doll lieb. <lacht> Tabii ki ben elimden sadece hukuki olarak değil, bir hayat coach olarak onlara destek olmaya çalışıyorum. İnsan her şeye katlanabilir. Ağlamak da çok kötü bir şey değil. Ağlayacaksın, ağlayacaksın. Düşünce de ağlayacaksın. Birisin elini uzatıyorsa, siz de elini onu uzatacaksınız. Karşılıklı. Siz yerde yapışırken başkası sizi kaldıramaz. Siz tutacaksınız kendinizi. Benim işim de bu. Yani yine de hiç kimse benim yanıma gelip Salih Hanım bana yardım etmek istiyorsanız onu herkes için dilemiyorum. Çünkü bana gelen insanlar artık hayatında gerçekten çoğu kaybetmiş bir insanlar. Eğer hukuk, yasal toplum o insanı yardım edemiyorsa genelde son kapı olarak benim kapım oluyor. Biz insanlar her zaman kötü duruma düşebiliriz. Hata yapabiliriz. Yanlış kararlar verebiliriz. Yalnız seçimlere bakarız. Kendi hayatınız elinize alın. Kendi hayatınızın patronu olun. Başkasına teslim olmayın. Özgürlüğe bakalım. Özgürlük kafada başlar. Ve kafanız özgür olursa, insan olarak özgür yaşamayı öğrenirseniz başarılı olursunuz.